Yolculuk her zaman düşündüm onu İçimde bu azgın davet ne demek Oraya neredeyse güneşin sonu Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek Altımdan kaydırdı bir el minderi Herkes yatağımda, ben ayaktayım bir gece rüyada gördüğüm yeri Gözlerim yumulu aramaktayım Beni çağırmakta yabancı dostlar Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve atsız. Eski evde şimdi başka bir ev var Avlusu karanlık, suları tatsız Her akşam, aynı yer, aynı saatte Güneşten eşyama düşen bir çubuk Yangın varmış gibi yukarı katta Arkamdan gel diyor, sessiz ve çabuk Başım, artık onu taşımak ne zor Başım, günden güne bana kayıtsız Dalında bir yaprak gibi dönüyor Acı rüzgarların çektiği yana